Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Benden bir tane daha meditasyon videosu istemiştiniz. O yüzden ben de bu sefer 5 dakikalık bir meditasyon videosu ile geldim. Biliyorum 5 dakika deyince herkese böyle çok kısa bir süre 5 dakika meditasyon mu olur gibi gelebilir. Ama eğer niyetiniz ise, ne istediğiniz belliyse o meditasyondan 5 dakika süresi çok yeterli bir süre meditasyon için. Bugünkü meditasyonda her zamanki gibi aslında yine manifestation yani çekim yasası odaklı bir meditasyon olacak. Eğer başlamadan önce ya da hep bu meditasyonu her gün yapmayı düşünüyorsanız sabahları yapmanızı önerebilirim Ama eğer yapamıyorsanız günün herhangi bir saatinde de uygulayabilirsiniz. Belli bir çekim yasasıyla çekmek istediğiniz hayat varsa hayal varsa, durum varsa onu niyet ederek bu meditasyona başlamanız sizin için faydalı olacaktır. Ee, bu meditasyonun içinde olumlamalar da mevcut. O yüzden e, belki bir süre sonra aynı olumlamaları kullanmak istemeyebilirsiniz. O olumlamaların olduğu sırada dilerseniz sizin hayatınıza sokmak istediğiniz detayları içeren olumlamaları kendinizde yaratabilirsiniz. O zaman dilerseniz meditasyona geçelim. Rahat kendinizi huzurlu hissedeceğiniz, meditasyona odaklanabileceğiniz bir yere geçtikten sonra beraber başlayabiliriz. Rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Avuç içlerinizi aşağı bakacak şekilde kucağınıza koyabilirsiniz. Dilerseniz kalbinize koyabilirsiniz. Ve yavaşça gözlerinizi kapatın. Nefesinize odaklanın nefesinize çok dikkat edin. Bedeninize girdiğine dair duyumları fark etmek ve vücudunuzdan çıkışını fark etmek bugünkü meditasyon için çok değerli. Ve her nefesinizde daha derin nefes almaya çalışın. Daha uzun olmasına izin verin. Her nefes alışınızda midenizin genişlediğini, ciğerlerinizi tamamen doldurduğunu hayal edin ve hissedin. Hazır olduğunuzda son nefesinizi bir iç çekmeyle bırakın. Bu senin zamanın. Gerçekte kim olduğuna bağlanmak için bu zamana ihtiyacın var. Bedeninle, kalbinle, zihninle burada olmaya ihtiyacın var. İkinci uzun ve derin nefesinizin sonunda artık düzenli bir nefes almaya geri dönebilirsiniz. Doğal, kendinizi rahat hissettiğiniz nefes alışverişinize artık döndünüz. Nasıl daha merkezinizde hissettiğinize odaklanın ve bunu fark edin. Şu an her şeyden daha fazlasıyla sizin. Vücudunuzdaki fiziksel duyumlara hissettiklerinize Beyninizden geçen düşüncelere fazla bağlanmadan dikkat edin. Bu meditasyon boyunca zihninizin dağıldığını fark ederseniz bunun tamamen normal olduğunu bilin. Bu olduğunda kendinizi yargılamayın. Sadece farkındalığınızı benim kelimelerime, müziğe ve kendi nefesinize geri döndürün. Şu anda bedenimizi, kalbimizi ve zihnimizi hazırlıyoruz. En yüksek, en sevgi dolu iyiliğimiz için bir niyet belirlemek için hazırlıyoruz. Niyet belirlemek çok güçlü bir araçtır. Bir niyet belirlediğimizde arzuladığımız sonucun enerjisine ne neyse tamamen yaklaşmaya başlarız. Bu arzu edilen sonucun arkasındaki enerjiye ne kadar çok odaklanır, ne kadar çok yaklaşır, onu hayatımıza kabul etmek için ne kadar zaman ayırırsak, buna ulaşmak o kadar kolay olur. Şimdi, niyetinizi belirledikten sonra, Buna uyum sağlamak için lütfen bir dakikanızı ayırın. Artık aklınızda niyetiniz var. Kendinize izin verin ve niyet esrafında hissetmek istediğim yol diye başlayarak bu cümleyi hislerinizle, düşüncelerinizle sistem. Bu niyet esrafında hissetmek istediğim yol. Yaratmaya çalıştığınız duyguya odaklanın. Duygu için kelimeleriniz olmayabilir ya da duygu için birçok sözünüz olabilir. Ama mesela şu ki şu anda buradayız ve duyguya odaklanıyoruz. Niyetinizin arkasındaki duyguya odaklanıyoruz. Çoğu zaman niyetimizle bağlantılı hedefler ve görevler gibi şeylere odaklanmaya meyilliyiz aslında. Ama gerçekte duygu size rehberlik eder. Zaten niyetinizin gerçekleştiğini hissettiğinizde mükemmel fırsatları ve insanları kendinize çeken zahmetsiz bir mıknatıs olursunuz. Niyetinizin zahmetsizce gerçekleşmesi için şimdi benimle birlikte olumlamaları tekrar edin. Evrene güveniyorum. Bana tam olarak ihtiyacım olanı tam olarak doğru zamanda veriyor. Her şey benim için Mükemmel çalışıyor. Hayalimdeki hayatı yaratıyorum. Şimdi en yüksek amacıma hizmet etmeyen her şeyi bırakıyorum. Hayallerimi takip ediyorum ve arzularımı dile getiriyorum. Çünkü ben değerli. işlerim, hayatım her geçen gün daha iyiye gidiyor. İstediğim yerde, istediğim zaman, istediğim insanlarla çalışmak istediğim yerde çalışabiliyorum ve çok para kazanıyorum. Maddi durumum, mutluluğum ve aşk hayatım Tam da istediğim gibi. Ruhum hayallerimin hayatını yaşamaya hazır. Hayatımın her alanında zenginim. Etrafımda bana yardımcı olan ve hedeflerime ulaşmam için beni cesaretlendiren pozitif ve gerçek insanlarla çevriliyim. Niyetinizin zaten tamamlanmış olduğu hissini alın. İstediğiniz hayat zaten sizin. Ve siz buna sahip olmak için her şeye çoktan sahipsiniz. Farkındalığınızı etrafınıza getirebilir, gözlerinizi aralayabilirsiniz. Dilerseniz iki elinizi kalbinizde birleştirip daha sonra alnınıza götürebilirsiniz ve hazır olduğunuzda gerçek dünyaya dönün. Umarım bu meditasyonu beğenmişsinizdir. Dilerseniz her gün haftada bir, haftada birkaç kez bunu sabahları uygulayıp çekim yasasıyla istediğiniz hayatı elde etmeye çok daha fazla yaklaşabilirsiniz. Eğer daha fazla çekim yasasıyla ilgili video, içerik, Amerika'da yaşam, Amerika'da eğitim, film sektörü, oyunculuk ve psikoloji çok daha fazlası ilginizi çekiyorsak kanala abone olmayı, daha fazla Amerika'da yaşam için beni Instagram'dan takip etmeyi, podcast'imi takip etmeyi, yine böyle kişisel gelişim konularını konuştuğum unutmayın. Başka bir videoda haftaya görüşürüz. Bay bay.